Bugün 20 Kasım 2021 Cumartesi, Satürn günündeyiz. İkizler Burcu'ndaki ay güne hareketli ve değişken enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay, Kova Burcu'ndaki Satürn'e üçgen açı yapacak. Güne daha gerçekçi ve planlı enerjilerle başlayabiliriz. İş, kariyer, eğitim ve yakın çevre ilişkilerindeki hedeflerimize odaklanabilir, duygu ve arzularımızı geri planda tutabiliriz. Uzun vadeli ve istikrar beklediğimiz konularla ilgilenmek, eğitim ve ticari aktiviteler için sabah saatleri daha uygun olabilir. Yakın çevremizle ilişkiler ve bilgi paylaşımı da güçlenebilir. Öğle saatlerinde İkizler Burcu'ndaki Ay ile Oğlak Burcu'ndaki Venüs arasında oluşacak sert açı, güvensizlik ve duygusal dengesizlikler yaratabilir. Çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilere özen gösterelim. Alışverişler, güzellik ve estetik gibi alanlarda bazı memnuniyetsizliklerle karşılaşabiliriz. Bugün Akrep burcundaki Merkürle Kova burcundaki Jüpiter arasındaki dik açı kesinleşiyor. Fikirlerimizi ifade etmek ve savunmak bizim için önemli olabilir. Fazla inatçı ve fanatik davranma eğilimi zararlı olacağından dikkatli olmalıyız. Abartıya kaçmak, aşırı heyecanlara kapılıp risk almak çok güvenli olmayabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.